Merhaba ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın maceralarına baştan hoş geldiniz. Mikrofonu şöyle birazcık daha kendime yaklaştırayım. Okey. Şu an daha iyi olmalı. Sesin bir tık, bir tık daha iyi olmalı. Evet Osman bu. Yakışıklı Osman gördüğünüz gibi. Karizmatik Osman. Ee, şu an böyle küçük bir hareketçi görüyorsanız bu ee, kontrolcudan kontrollerden oynuyorum. Gamepadden oynuyorum. Ee, böyle deneyeceğiz bu bölüm. Bir süredir oyunları böyle gamepad'de oynuyorum F710 ama ara sıra böyle küçük küçük bağlantı problemleri oluyor. Ee, eğer siz de o bağlantı problemleriyle e, karşılaştıysanız herhangi bir çözüm bulduysanız, bana söyleyin. Ben önce gideyim bir e, şey yapayım. Ama oh, bu böyle de oynanabilir ha bu oyun. Neyse. Tamam böyle oynayayım ya. Bu, bu, e, bu bölüm böyle oynamaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi atölye transfer. Transfer edelim evet. E, 10 milimetrelik mermi mi? Allah'a emanet. Ee, hurdaları aktar aktar abi aktarabiliyorum değil mi 143 aa 146 olacakmış bak iki daha alsam um, okey şöyle yapalım bende neler var hepsi değil silahlar ay bende bir sürü bundan var ben bunları buraya bırakayım sen siz bir burada kalın bakalım işaret şiş kebap şiş kebap da burada kalsın ben bunları geri vereyim moltaf değil kalsın Başka nelerim var? Ha, bunlar var. Ama iyiyim ya herhalde o kadar şeyi kaldırabilirim. Şimdi. Şeyi geri giyeyim ben. Abi <gülüyor> çok daha farklı oluyor. Çok daha farklı bir deneyim oluyor. Ee, Gamepad ile. Bu arada F710 kullanan varsa Logitech'in ve bu arada sponsoru değil video. Çok öyle görünüyor ama değil. Eee. Okey. Abi çok ilginç şey, e, Pipboy çok daha pratik kullanılıyor böyle. Neyse. Eee. E 710 kullanan varsa ve ara sıra bu e, kopmalar yaşanıyorsa bana şey gösterirse güzel olur bana yorumlarda abi şöyle şöyle yap işe yarar falan gibi bir şey derseniz güzel olur yani hoş karşılarım okey e şimdi silah çıkardığımız zaman böyle böyle de nişan alıyoruz ha güzelmiş ha şöyle eğiliyorum ha, harika tamam ben böyle giderim şimdi bu bölümde şöyle bir şey yapacağız ee, bize daha Bunker Hill'de, bilmem ne tepede, e, bağımsızlık ne yok bu değil, bunu şöyle bir kapatalım, ateşin kenarındayla bir kapatalım, Preston gar ile konuşma, Ha doğru lan, okey daha onlarla konuşamadık, yaptık aslında görevi, şimdi nerede bu, toplumsal bilgi yok, dur, burada mıydı, karışık, Hay lan dur, ay bütün şey karıştı ha, Zeller'ı öldür. Ha, sağ kalan kervancıları kurtar. Ha, Hem sağ kalan kervancıları kurtaracağım hem Zeller'ı öldüreceğim. Bu neredeymiş? Bu ne? Yok. Haritayı doğrudan oradan açamıyorum. Okey. Bölge nerede bu? Oha bu çok aşağıda. E tamam. Keseceği yollar tarlasına giderim ben de. E o zaman şey alacağım ben. Yükümü geri alacağım üzerime. Silahları falan geri alacağım üzerime. Keseceği yollar tarlasında zaten... E, silah yapın masası falan filan var. Oradan bir şekilde hallederiz. Transfer. Ver abi sen bana silahlarımı. Başka ne var sende? Bu, gerek yok. Gerek yok zaten her şey. Ha, okay. Bu kadar. E ben e, gideyim o zaman. Sakin ol Osman. Şöyle de şey yapalım. Ne kadar menümüz var? Ay çok menümüz yokmuş. Hah, kapağı çifte var, adalet var. E, adaleti alayım o zaman edine. A ben nasıl seveceğim? Dur bakayım, Quick Save hala işliyor mu? Aa, çok ilginç. Quick Save klavyeden iş. <gülüyor> quick Save klavyeden işliyor arkadaşlar. Gamepad kullanırsanız o şekilde kullanabilirsiniz ee, Quick Save'nize. Çünkü kontrolör üzerinden şey yok, Quick Save yok. Peki buradaki hortlaklar hala şey değildir herhalde, geçen defa da değillerdi zaten. İlginç. Ha puplarım, ee, bir sürelerde Fallout gelmiyordu, herhangi bir oyun videosu da gelmiyordu. Ee, Açıkkası kon... Ne no, ulan? Çevreden bir ses duydum sanki, neyse. Açıkçası e, kontrolcüyü de, kontrolcüyü oynamaya da bir oynamaya da başlayınca böyle farklı bir deneyim oldu dedim. E, baştan bir girelim o zaman. Aklımda çok farklı oyunlar da var. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Çiftçi mi? Selam. Let's tamam. trade. Sen yeni mi geldin? Sen yeni geldin sen I just want trade a few things. Sure. Seni geidirelim ya biz. Buruşuk fötür şapka. Dur bakalım, güzel bir kıyafetimiz yok mu? Gündelik kıyafet sana göre değil. peç süt, yok mu lan şöyle güzel bir saha kâdi bir şapkası. Sarı yağmurluk. Temiz burası yok. Bu bizim zaten yamalı mavi ceket. Yamalı mavi ceket iyi değil ya. Biz bunlardan tutuyoruz ki. Yıkanmış giysiler de çok şey değil. Tamam hocam, sen sarı yağmurlu giy. Üstüne de şunu giy. Her dur. Nasıl kullanacağız ha? Sana biz gözlük müzik verebiliyor muyuz ya? Herhangi bir mü var mı? Böyle benim giymeyeceğim rüzgar geçirmez gözlük olmaz. Normal bir gözlük yok herhalde. Gözlüklü gaz maskesi Hayır yok. Okey tamam. Sen böylesin hocam. Sen, senin şeyin var mı lan? Sen, senin görevin yok sanırım. Ayo senin görevim var. Aa ilginç. Ha sen sen geri döndün dur. Selam renkli karakter. Dur <gülüyor> var der belki bir göster bakalım liderin var. Olsun. Bir, bir şeylerin var ha. İlginç bir şekilde bu sefer gerçekten bir şeylerin var. Aa, yok bunları geç. Cep cephanede hiçbir şeyin yok. Ulan neden bu kadar az şeyimiz var? Okay. Ee, bir şeyin yokmuş hocam. Ben mi sattım sana bunları acaba? Sanmıyorum ama. Neyse işim orada değil zaten. İşim buradaydı. Kullan şunu. Yok yok aman aman dur yanlış yaptık. Parçala. Heh. Heh. Heh. Heh. Dondurucu avtüfe mi? Bu neden böyle ya? ha okey. Yalızı. Aaa bir unutmuşum ha. Bunu da parçalayın. Boş ver. Çelik gelsin otorite, adalet bu. Okay. Bunlara sarım. Her şeyimiz var. Evet. Her şeyimiz var. Okey. Oh, Brahmin'imiz de var. Ben şurada bir uyusam mı ya acaba? Şöyle bir saat uyuyayım mı? Oh, oh, oh. Ne güzel. Dinlenmiş de şey yaptım hurdaları aktır, harika şimdi ben çıkar abi silah siz çok iyi harika siz burada çalışın edin şey yapın ben size şey okay tamam go nasıl lan şurası şey sınırına girmiyor mu yok girmiyormuş şunu parçalayacaktım neyse bakalım şimdi oraya nasıl gidiyoruz ulan hep şey yapıyorum ha düz aşağı inersim aslında oraya gidiyorum ...ki ben dümdüz aşağıya giderim o zaman yani. Öyle çok... ...endişeleneceğim bir şeyin çıkacağını düşünmüyorum şu an. Bence Osman halleder. Aa şöyle basıltınca... What? Aa çok ilginç lan. Watson böyle bir şeyi varmış. Neyse Wab'larım baştan hoş geldiniz. Ee, bir süre boş yaptım. İçimden de boş yapmak varmış. Böyle uzun süredir böyle videolarda boş yapmamıştım. Şu gemiye de gideceğiz. Karaya oturmuş gemiye. Fatih'in gemisine de gideceğiz bir ara Merak etmeyin. Ama önce şuraya gideceğiz. Bu arada oraya gideceksek şöyle bir gidelim. Değil mi? Bu arada Osmanlı böyle mi görmek daha iyi? Diğer türlü mü daha iyi? Onu da belirtirsiniz. Yani hangisini sevdiğinizi belirtirsiniz. Önemliyse. Önemli değilse salın zaten. Gerek yok. Gözüm de bir yandan OBS'de ha, olan video e, kasacak gibi oluyor mu? Yoksa donma şey durumları nasıl falan filan diye şey yapıyoruz. Ya 30 metre içine neler neler koyuyorlar ya. Ne kadar dolu dolu güzel güzel bir hardtop ya. 76'e alışmışım böyle böyle gelecektim. Yani koşa koşa gelecektim. Çok fazla şey var abi. Doğu boss'tan hazırlık. <gülüyor> Hiç, hiç kimse yok ha. Bir ön kapıdan gireceğiz. Neyse. Hmm. E ben şeyler şimdi nasıl kullan, yapacağım ki? Tamam ki bak bari. Gir içeri. Ben sağ kalan kervancıları nasıl kurtaracağım ki acaba? Gizli gizli mi gitmem lazım? Neyse sıkıntı değil. Öyle çok da bağıramıyorum mahkumlarım. Kusura bakmayın. Biraz e, on, on buçuk falan saat gece. Ancak bu saatler böyle sıcaklık açısından... ...müsait oluyor video çekmek için, yoksa yanıyor burası. Tabii ben bir yandan Fallout 4'ü, bir yandan da bilgisayar kayda açınca, okey, yakında. Herifler ben, ben şunu alayım. O 4'ü alayım. combat aman, aman, aman, aman, aman, aman, yok, yok. combat positions falan filan, yok. Nasıl lan birini duyuyorsun? Birini duymadın. Gizli yazıyor hala. Şerefsiz. Şerefsizlik yapma. Savaş pozisyonuymuş. Göreceğiz nasıl bir şey <gülüyor> gireceğin. <gülüyor> orada bir sürü e, şey tuzak var. Şöyle aslında bence. Aa daha da yukarı çıkmam lazım. Hayda a böcek. Böcekler mi şey yapıyorlar? Kazı. Kavana Ne gerek var? Aaa. Selam. Sen pislik yağmacısınız. Sen leş yapma. Ben ikinizle de indiririm. Ama siz bir panik yaptınız. ama böcekler yüzünden. Sen kimsin lan? Dur lan. Ee, tamam boşver gövdeye bir iki tane sık. Na nasıl ya nasıl şey yapıyoruz? Onayla. Evet. Nasıl onaylıyoruz? Onaylayamıyorum. Nasıl onay? Neden onaylayamıyorum ya? Aa, onaylayamıyorum. Neyse tamam ben böyle böyle sıkarım. Watts olmadan da sıkarım. Sıkıntı değil. Spesifik olarak Watts uyumlu bir şey yapmadık. sol taraf boşaldı. Ah! Ah neden yapamıyorum ya? Allah! Hiç şey kalmadı. Hiç şey kalmadı. Dur. Dur dur dur dur. Allah! Lan! Şişt. Oy ay yapma. Öldüm. <gülüyor> Yaptılar. <gülüyor> Şeyini vermeye çalışıyorum ya. Evet saklanabileceğimi düşünüyorum yani. Net bir şekilde saklanacak. Ah! Lan la, diğerine git. Hah! Senin Hey hey. Hayır. Şşş. Lan! Şş, dur dur dur. Hayır yapma. Tüh yapamadım. Ya bak burası bilim ortamı. Burası bil... Lan lan! Ya oğlum, bir reloadla ya. neyse tamam. Yine öldük. Bilim ortamında, deney laboratuvarında yine olmadı. Şu laboratuvarda deney yaparsın zaten. Deney olmayan laboratuvar var mı ya? Böyle bir şey var mı yani? Aa, bir tane daha kan sözleşmesi de. Aha. Kısa piyade tüfeğini alırım. Bir şey görmediniz. Ne kan sözleşmesiymiş be? Ya bak olaya bak yani. İşte böyle şeyleri görmek istiyorum ya ben Fallout'ta. Böyle şeylere falan rastlamak istiyorum ben böyle oyunlarda. Yani küçük detaylar abi yani küçük detaylar ya. Çok Şunun inanılmaz hoşuma gidiyor abi ya. Kamerayı alırım. Şimdi oraya çıkmam lazım benim. Ya insanın insanın bak bak abi böyle küçük şeyler yüzünden hani sağa sola koyulan küçük iskeletler veya ne bileyim oraya buraya konulan minik minik notlar yani saçma sapan hani küçük el el parçaları falan anladın mı bunları doğru yere doğru şekilde koyuyorsun ve bu oyunda çok yapıyorlar ve böyle oyunlarda böyle küçük küçük şeyleri koyduğu zaman böyle hani her şeye bakasın geliyor anladın mı ulan ışık a acaba ne var diye falan böyle her şeye bakasın geliyor ya yani ve sana şey demiyor yani bak hocam buraya bakmak isteyebilirsin ha diye falan böyle şey falan vermiyor ya. Ee, ne bileyim işaret işaret koymuyor. Sen yapıyorsun bunu. Bu, bu da biraz şey hani bil, bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama sanki böyle şey geliyor bana. Ee, tüketiciye duyulan yani bu noktada oyuncuya duyulan saygı. Yani en azından zekamıza duyulan saygı gibi falan gelin. Ne Burada birisileri var mı acaba? Öl ne? Ne, ne oluyor? Siz nereden çıktınız ya? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Lütfen, lütfen diğer adama geçeyim, Geçemiyoruz Yok okay. edin. Ee, vur. Vurduk, vurduk, vurmadık. Hey, dostum. Haa okey tamam. Sistemi çözdüğüm az çok. Tüh. Lan lan. Okey. Lan tüh öleceğiz. Öleceğiz. Ah öleceğiz. Öldük. Tamam öldük. Ben koş koş koş koş. Hayır hayır hayır. hayır. Oraya koş oraya koş. İçeri koş, içeri koş, içeri koş. Bir daha bir daha bir daha. Neden sizden bu kadar fazla var ya? Allah kahretmesin. Aa silah menüsü olmuş. Ay ah. Ah, okay. Aha da kritik şurada olacak, ha. Gel bakayım sen buraya şimdi. Sen dur, sen halledeceğiz, sen hallederiz, dur. Dur, kritik nereden? Ha yok şeyim yok, okey tamam, dur. Ay aa, seni görmedim hocam özür dilerim. Sen iki buradan sıkayabilirsin. Sen öldün zaten. Aa gerizekalı diğer tarafa gitti. Senin de kafanı iki sıkayım. Kafanı iki sıkamadım ama bu şekilde hallederim seni de. Ay. Aa olmadı olmadı olmadı olmadı. Okay, kritik kritik kritik nereden vuruyorduk? Vuramıyorum kritik. O manyak kritik. Ha ölüyorsun sen. Sen artık ölü bir insansın. Okay, kritiği çakabildim. Ben şurada bir sevleyeceğim. Ya neden bu kadar? Ah! Seni şey görmedim seni. Görmedim ama çok da önemli değil. Al bakayım olmadı olmadı oldu bu oldu. Hadi bir daha. Hay Hayır. hay hay hay hay. Şerefsiz biliyordum öldüm. Evet. Bir yerde mayım var. Öldün sen mi öldürdün beni az önce? Aa, mayını bozdum mayın varmış ha bir de yani Mayınlı özelliklerimiz falan olmasa olmazsa İyi iş yapacağız, iyi batıracağız Zincir köpek tasması aa Ne Aç bakayım, ne geldi? Plastik bıçak geldi. Neyse, ben bir daha save alacağım. Ay ne? Ne aksiyon yaptınız be? Ne gerek vardı bu kadar aksiyona? Daha yukarıdakiler var, Allah kahretmesin. Aman abi dur, hiç hiç gerek yok böyle geleyim meleyim falan filan, hiç gerek yok aramızda bir şekilde hallederiz bence. Evet, ölüyorum. Aşağıya kaçıyorum çünkü... ...bazen... ...kaçmak daha iyi bir seçim olabiliyor. Sting da gittikçe azalıyor bu arada. Biraz adaletlik kullanmam lazım çünkü... Ay! Al sen... Çok basit bir amacıymıştım ben. Arkandaki elemanı asıl halletmemiz lazım. Kafana böyle 2-3 tane sıkalım bence. Hiçbir son Olma ihtimali çok <gülüyor> yüksek değil bu arada ama. Ay ay! Oh Judge Zeller. Boss geldi okey. Aman abi dur. Otoriteye geçelim. Şöyle şunu kullanayım. Şöyle de bir sevileyim. Umarım çok ters bir noktada sevmemişimdir. Senin bir tarafını mı görüyorum Evet. Ehe. Evet, sizin daha bir strateji ihtiyacınız var abi. Beni aşağıda almamaya çalışıyorsunuz. Ehe, vurdum bir iki tane. Şerefsiz seni al. Hah! Çok iyi. Şeyde yakaladım seni şu an. Senin kafanı görüyorum şu an. Göremiyorum. Geri çekilen lazım bir iki defa. Bak. Şöyle kafasını sıkamaz mıyım ya? Kritim yok. Typ. Olmuyor. Benim ona vurabileceğim şöyle. Ha? Evet, okay. Ee, teknik problemler yüzünden şu an terifi çok öldüremiyoruz. Ben şurada bir save alacağım çünkü beni vuramıyor. Hocam, şöyle bir <gülüyor> zormuşlar bu. çok çok keyifli ama çok zor. Bak, ah ah. Okay. Ekolibrium'u, dengeyi bozduk. Yanındaki herifi bir halledeyim ben bir iki şey böyle. Ne halledemedik ya? Ha! Ya! Okey. Otoriteyi çıkar. Abicim bi ölsene be! Ne ölmedin ya ay kafamıza darbe inince böyle olur öldüm öldüm güzel bizim bir vatsımız var o vatsı kullanık kullanı devam edeceğiz şu action pointler bir yenilensin de çünkü buradan vuramıyorlar Aa. hadi yenileyin. Lan gebersene şerit. Aaa 3 kişiler dur. ah Şerefsizler sizi. Lan lan. Aaa saldırıya geçti şerefsiz. Gel ulan. Full canım var zaten. Ah. senin bir şey yapacağım. Al bakayım. Hiçbirini vuramıyorum. Osman. İstatistiksel olarak vurabilmen lazım. Oh bitti. Lan bir kişi daha mı var? Hiç uğraşmayacağım. Ao Oh be. Keplerin şerefsizleri. Oh. Oh, oh, oh. Arkadaşlar çok üzülürüm. Çok içimde kaldı böyle Aa aşağıda bir kişi daha var ha. Hiç uğraşmayacağız. Yukarı yukarı yukarı yukarı. Bu tabancayı aldım. Bu sözleşmesi ne ya? Onlara da bir bakalım. Evet, 10 milimetrelik tabancamız otortemiz yine az mermiye düştü. Diğer yandan eee o iyi şuna baksana. Aşağıdan da şey laf atıyor. Kaçıyorsun ha diyor. Evet, kaçıyorum. Bir tamamladım yani çok net tamamladım yani arıtılmış su iç ee, kampak ya bunu sistem pakı e çeviririm ben Mystic Serum hiç gerek yok şu an mısırları çak çak çak HP veren var mı bir de seni çakalım ne güzel şu kampak şeyine bir bakalım yani neymiş ee, nerede diğer kan ah karizma fikri. bunların hepsini şey yapacağız bir de 13 tane kan 13 kişi öldürmüşsüz burada. İşkence acısı ve ölüm üzerine kanınla yemin ederim ki hayatım sonuna kadar yargıç ve onun jürileri içindir. Ben onun yargıçın jürilerini mi öldürdüm yani? Şerefsiz seni yargılarız oğlum. Oğlum <gülüyor> şey çok iyi. Adaleti elime alıp adalet ismini verdiğimiz silahı elime alıp ee, Yargıçın üzerine yürümüşüm yani. Süper. Aaa ben yapmam gereken bir şey yapmadım ha. Belki çok daha iyi gidebilirdi bütün bu olaylar. Bunun üzerine hiç şey alamıyorum Bu da bu arada e, tabii, biraz zorlanmamızın bir sebebi de şey, e, oyunu şu an e, şeyde oynamam. E, third person modunda oynuyorum. Merhaba, es karavan esiri. Daha <gülüyor> fazla Ne demek? Ben şöyle açayım. Haa tabi mouse'la olmayınca bunun kilitlerde farklı bir tadı oluyor Ya e, Fallout 4'ü olanlar. Böyle gamepad'iniz varsa dümdüz bunu oynayın ha. Ya, en azından e, bir, bir ayrı ayrı oynayın yani. Baştan oyunu oynayacak olursanız hiç uğraşmayın. Mouse'la keyboard'la ikinci oynayışınızda. Ve ilk oynayışınızı gamepad'de yapmışsanız ikincisinde mouse keyboard'a geçebilirsiniz. Çok çok farklı farklıydı ış bunun yüzünden yani ulan biraz gireyim de oyun oynayayım falan diyorum. Hadi git bakayım. E seni de kurtarayım. Hey. Bom tamam, merak et onu hallederiz. Keslere rapor ver. Seni kurtarmadım ki ben. Neden gördün? <gülüyor> Konuşunca kurtarımı çaldım. Sıkıntıdan ölecekmiş konuşarak kurtardım. Ya sohbeti çok sıkıcıymış. Çık kötü. Terminalde bu da bakın bakın terminalde kim var? Bir ihtimalle ben jazzaler ben yargıçıyım da şöyle şöyle yaptım. Şöyle alınmalı iş yaptım falan diyecek. İşi al balık surat mı? Suratı şişene ve yemek yemeyecek duruma gelene kadar dövüldü. İyileşmesine izin verdik sonra tekrar dövüldük. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra hızlıca pes etti. Onu son kez bunu yapmak için dışarı çıkardığımızda durursak bize uslu duracağına karşı söz verdi. Ona kan sözleşmesini imzalattık ve hemen ekibi aldık. Ne? Wow okey. Kaya diş. Adam yaptığımız hiçbir şeyden korkmadı. Diş sökmekten bile ellerini ve gözlerini korumak istediği için kazlı sözleşmesini imzaladı. İnsanlar işkence yapıyorlar ve bu şekilde alıyorlar. Wow dilenci mi? Onu öldürmemiz için bize yalvarıyordu. Neden diğer çetelerini yaptığını yapmadığımızı anlamadım. Açlık ve düzenli dayak onu korkuttu. Ancak sıçanlarla ölüm tehdidi onu pes ettirdi. Abi salak mısınız? Bana biraz öyle geldi. Ha şey böyle işkence yapıyorsunuz. Dayanamayanları mı alıyorsunuz? Salaklık lan bu. Yani neden abi? sen yağmacı değil misin? Burada, burada ne var? Ha, burada da herhalde... Bir şey, bu, ekibe katılanlar artık. Buranın... Şeyi nerede peki? Genelde hep bir... E, treasure box olur. Böyle bir... bir Elini bunu alayım. Bir de sevgilim de. Hep bir şey olur. Hazine sandığı. Hani... Aferin abi. İyi iş yaptın. İşte bu da senin hazinan. Kemik desteresi mi? Alüminyum mu böyle acaba? Neyse. Bantı alırım. Üf. Burada hep yataklar var. Şurada mı acaba? Burası bir dungeon abi. Burada illaki... Nereden? Bu, burada herhalde, bu odada. Gördüm, gördüm, hey. Ulan 19 şişe kapı hafif boyanmış metal göğüs zırhı. Zaten zırh kullanmıyorum. Ne işim vardı bu? a seviye atladım. Okey tamam. Ha doğru doğru savaşırken seviye atlamıştım. Bir sürü 38'liğimiz oldu. Oldu mu, olacak mı? Neyse 38'likler sürekli zaten birikiyor böyle bir şey olacak gibi oluyor ondan sonra Birikiyor. Şöyle iyice bir gezdikten sonra dışarı çıkıyoruz evet balkona çıkıyoruz. E balkondan çıkalım bu sefer ne olacak? Korktum. <gülüyor> ah korktum. Neymiş bu pompalı? E bu ne burada bir şey daha var. ya oraya şey 308 kalibre mi gördüm orada mı? Bir tanecik mermi aldım. Ah harika distopyalar. Razayı fazladan %5 razalasyon yanlar. Al al. Hiç acımayacağım. Al. Abi kasaları neden kilitle diyorsunuz? Salak mısınız ya? Bilimizden mi diyorsunuz? Adamın arkada kocaman hazine şey acaba kaç şey çıkacak? Hep şey çıkacak. Ha, çok çok değil öyle ama. Ey hepsini. Al. Ya düşündüm. kadar güzel bir hazine çıkmadı. Ama olsun. Sarım kan paketinden pak yapabiliyoruz. Nakokoğlu şişesinin yanında bir şey mi var? Yok. Yani anlayabiliyor musunuz? Yani tuvaletleri bile kontrol edilesi geliyor insanın. Çünkü bir şey yani bir şey olabiliyor. Böyle bir, bir, bir sürü sakız tuvaletin içinde bu ne? Bu ne? Yani çok da manalı bir şey değil ama şöyle bir kapıyı açınca bakıp böyle içine Bakıtırıyor yani. Neyse. Çok da creepy bir yer aslında. Şey böyle. Mumlar falan filan. Biraz tarikat. Tarikat e, vibe'ı veriyor böyle bir. Gizemli, tuhaf bir. Havası da yok değil. E abi bu, bu mu yani? Burada bir şey yok mu? Böyle bir. Abi biz buraya bunun için geldik falan filan. Yargıç, zehler ve şeyleri neyse tamam. Yargıç zehleri hallettik. Öf boyanmışa gerek yok. Ben de boyayabilirim. Göz boyamayın kardeşim göz boyamayın. Hep hippie ha ha ha. Bazen kilimden nefret ediyorum böyle espriler yaptığım için. <gülüyor> e, i̇yi o zaman aşağıya inelim bir şey yok zaten. Nasıl duruşuna bakmış mıydım termine? Ba baktım senin. Bakmış mıydım? Bakmamış oluyorum. Neyse bakın. Aa yok. bunlar farklı. Onu kokuşmuş. Onu soyutlayarak pes ettirmeyi çalıştık ve atışa verdik. Ayağının tabanlarını birkaç kez yatıktan sonra kan sözleşmesini imzaladı. Sonrasında yemek için bize teşekkür etti. Okey. Ee, kızıl parmak. Kızıl parmaklara kırık parmaklara az tepki verdi. Pense ile dişinin sökülmesine dayanamadı. Dördüncü dişini kaybetme tehdidinden ve açtıktan sonra kan sözleşmesini imzaladı. Bu adam bir süre başka bir ekiple öldürmek zorunda kalmış. Kim lan bu herifin ismi? Katil. Ee, herif yaptığımız her şeye gülümsedi, işkenceyi sevdi, suratımıza tükürdü, onu aşağı indirmek zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> okey. <gülüyor> Çok iyi. Ah ah okey aşağıya düşecektim ah, dur buraya düşüyorlarmış zaten. Dur bakalım hadi bu tuzağa düşeyim hadi düştüm bu tuzağa. Aa ah, iyi ki düşmüşüm lan ne güzel. e çok iyi Şeren daha fazla para verdi pandila ve pantolon ile kareli gömlek ve pantolon alırım Sizler çıbıldak kaldınız ama kusura bakmayacaksınız artık bu ben... ne abi selam burada beni arayan birileri vardı az önce Aa, burası bol mermi veren bir yer mi acaba köpek güncesi mi Telefonu ihtiyacım yok muydu ya benim? Var sanki. Neden bunları göstermiyor ki. Bazın Fallout 76 ile Fallout 4'teki materyal şeylerini burası cephanelik. Ya okey de neden? Ya burada burası burada neden aşağı düşmüş insanlar var yani? Bunlar kim bunlar? Çiftçi, kervancı. Falan. Neden bunları aşağı atıyorsunuz? Abi burada silah var. Ulan ne kadar gerizekalı bir yağmacı çetesine rast geldik ya. İnsanlara işkence yapıyorlar. Aa, bu tamam bu bu işkenceye dayanamıyor diyor daha sonra alıyorlar, Ekibi alıyorlar. Ulan neden alıyorsun karşı? Neden lan? Adam zayıf işte İşkenceye dayanamıyor yani. İşkenceye dayananı alman gerekmiyor mu? Ne kadar dandik bir çete En sonunda katil iyiymiş işte. Sevmiş yani. işkence görmeyi sevmiş. Mazoşis. Geri zekalı. Neyse herhalde on da öldürdük. Öldürmediğimiz birisi olduğunu sanmıyorum. Bir tek işte aşağıda birisi vardı. Şunu da şöyle bir yine save alacağım. Selam. Sevi evet seviye atladığımı biliyorum. Seviye atladım. Tamam kalsın biraz böyle çünkü. Aa buradan aşağı mı çıkıyoruz? Evet. Hemen çıkmayalım. Hemen çıkmayalım. Şöyle bir bakalım etraf. Aşağıda birisi vardı çünkü. Yo burası iyi mi? Aaa ulan sizi bu vurmaya çalışıyorlardı bu zavallılar işte. Neyse belki dikkatini çekeriz şeyin. Yo hiç hiç dikkat, dikkat çekmek ya kardeşim sen aşağıdan bana bağırmıyor muydun? Aa yukarıda birisi mi var? Acaba çete üyelerim, benim arkadaşlarım, ee, silah arkadaşlarım ölmüyor falan filan yani. Acaba onların... Ya burayı hiç mi temizlemediniz siz ya? Ulan böcekler sizi canlı canlı yiyecek. Happy Halloween. Evet, sana da Happy Halloween. Kapı zincirli mi? Aaa. Nasıl lan kapı zincirli? Diğer taraftan giriş var o zaman. Dur bakayım. Buradan girerim ben. Ne var orada? Ayo. Bu yukarıdan giriş var. bir şeyler sak ayda buradan giremiyoruz. Ya abi beni uğraştırmayın şimdi ya. Neyse dur. Ona bir şey bulacağız dur. Bu kapı girişliyse ve ben de buradan şey yaptım zaten. Ha buradan karşıya geçeceğiz. Oradan aşağı atlayacağız. Karşıya geçebiliyor muyum ben burada? Geçebiliyorum şuradan. Aman alarmlar çalsın. Şu noktadan sonra ne olacak? Ses lan burada? Serim buradaki tek şey de oydu. Ne abi bu? Neden burada böyle bir şov var? Burası okulun sahnesi, tiyatrosu, okey. Ha bak şu an şey oldu, yine takıldı. Neyse şu, Atladım aşağıya, hadi bakayım. Evet. Ee, evet. Ee, Aklıma da espri gelmiyor ha. Keşke soğuk esprilerimi buraya saklasaydım. Ve izlediniz yok yok şaka yaptım. Hehehe he he ya işte sahnede. Ancak ancak buna yetişiyor şu anki ee, zihinsel kapasitem. Sen de kan sözleşmesi yapmış. Aa çok ağırdı. Okay. Ağırımı düşürebiliyor muyum? Burda bırakayım. Sırala. Evet evet değere göre sırala. En değerli şeyleri bırakayım ya. Nukakala şişesini bırak. Aa oha beş. Beşlik bırakmam lazım. Tam at. Tam atalım. Okey. Bu kadar yeter misin? Ama burada özel bir şey yok mu ya? Özel bir şey olmasını beklerim. Çiftçi. He, bunlar burada target practice yapıyormuş. Hah, oh be! Geri, hayır transfer değil. Geri dönüş yolunu... Bu şekilde. Oh, rahatlatacağız. Fallout 4'te tek ee, şey yaptığım noktalardan birisi eklemiyindi işte. Yine küçük küçük eleştirdiğim noktalardan birisi. Mermi yapamıyoruz abi yani. Onu buna her şey yaptığımız bir dünyadan mermi yapamıyoruz ki. Ay, acayip tuhaf geliyor bana. Burada baya da mermimiz oldu ha. Dur bakayım şuna geçeyim. Ne kadar var? Okey. Bir noktaya kadar yine düzeltmişim. E şunları alabilirim artık bence. Hepsini olmasa da yani şu ikisini alayım işte. Zaten şunu açıyor muyuz? Açıyoruz ne çıktı? Hediyelik, oyuncak, tembel hayvan. Hadi alayım seni, hadi alayım seni. Farklı bir şey çıktı çünkü. Ya ben geri dönüyorum. Vaaaaa wow, 45 dakika olmuş be. Ya bilmiyorum size kaç dakika yansıyor ama. Bu tarafta 45 dakika olmuş video. Ara sıra tabii yine küçük küçük takılmalar oluyordur ama herhalde eskisi gibi olmuyor. Aa, OBS e şeyi de gösteriyor. Bak abi yaklaşık 20 saat 40 dakika sonra diskte olacak diyor. Çünkü sadece 86 GB'ım varmış. Hoş. Bu yere disk C'ye kaydediyor. O yüzden SSD'ye kaydediyor o yüzden. Şey yani normal. Aa, Volttek çağırıyor. Okey, e, ek paketlerden birisi devreye girdi. Yok, teşekkürler diyorum ona ben. Çünkü ne gerek var? Şu an ona. Aa, yolda hiçbir düşmanım yok. O yüzden ben koşacağım. Koş bakayım Osman. Görsünler senin e, kaslı kollarını, karizmatik duruşunun e, şöyle çorak topraklardan koşa koşa geçişini bir görelim. En fazla bu kadar. En fazla bu kadar. E, Osman da yoruldu. Lan hadi yürü. Evet tabi Osman da tabi biraz biraz yaşlı artık. Öyle gençliği kalmadı. Osman bir baba arkadaşlar. Osman bir baba bunu unutmayalım. Osman yani sadece baba olmakla da kalmıyor. Ya aslında 200 yıl falan yaşlı yani. Ben baştan bu uyuyayım mı? Ben baştan bir uyuyayım. En azından küçük bir canım dolar. Buranın durumu nasıl? İyi, sıkıntımız yok. İyi. Uyu bakayım. Şöyle bir saat uyuyor. Ulan hadi 3 saat daha uyusun. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkalım. Sonraki videoda sonraki bölümde şey olsun. Yok bu çok güzel ya. Manzaralar, renk paletleri falan filan çok güzel ya. Şöyle koşturmak istiyorum lan çorak topraklarda ait be diye koşturmak istiyorum neyse. Eee izlediğiniz için teşekkürler teşekkürler. arkadaşlar birlikte şey yapalım, videoyu bitirelim. Ee, çok teşekkürler izlediğiniz gitme olan videoyu bitiriyordum neyse ee, çok teşekkürler ee, Oscon'u şöyle yakışıklı badass e, Gördüşü ile bitirelim sonraki bölümde artık e, yola çıkacağız şeyden geçeceğiz e, Banker'den geçeceğiz Banker'den artık nasıl bir tepe olarak çevrildiyse e, orada görevi bitireceğiz Oradan da Preston Garvin yani Bombacı Garvin tarafına gideceğiz ve onu şey yapacağız Like'larınızı yorumlarınızı unutmayın her zamanki gibi Sonraki bölümde görüşmek üzere Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle Bay bay